Herkese selamlar, ben Cankan. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz Alexia'ya. Birazcık e, bu bölüm gecikti. Kusura bakmayın sizde. E, seriyi takip edenler güncel. E, sonradan izleyenler siz zaten sıkıntı yok. Hop. E, konuşurken çok güzel bir de şey kattım e, Birazcık e, ara verdim. E, hem birkaç işim vardı kendi hayatımda onlar yoğunlaşmıştı. Şu anda tekrar devam edecek seri olduğumuzda. Umarım spoiler falan yememişsinizdir. Çünkü ben yemedim. Evet. En sona kaldığımız durum bu. Hani ya da Ay ay ay kaçayım. Oh. Demekse neler var Şeyler. Bir tane daha, hoppa. Tamam, şarjörümüzü de fullledim. Ateş etsem ne olur buna? Oh, pardon. Neyse zaten kendi patlamış oldu. Oh. Hıh hmm, hıh hmm, hmm. Oradaki şey... Oh. Bir şey ateş edebilir miyim acaba? Şu... Ha orada bir şey yok benim gözüm şey olmuş. Bu ne? <gülüyor> Şunu kır, bir şey çıkarmı acaba vazoyu? ilk benimde de ee, evet. Umarım size de gelmedi bu şeyin bildirimi. Aşağıdan bana bildirim geldi. Biz oğlum Steam grubunun. Umarım size de gelmemiştir. Yok, kıllı bir headcap bu. Almayacağım elime. Evet, şurada bir şey var mı? Yok, şurada. Şuradan ver bakalım bunu? Senden çok bana lazım. Küs be, küs be. <gülüyor> Püstüm. O oh, bir tane daha yenisini yapabiliyorsun. İstediğin kadar yenisini yapabiliyorsan niye benden? Güzel hareketler yapıyoruz. Elime al bunu. Platon. Oh. Nom nom nom nom nom. Patla. Hoppa. Bir tane bomba bu yüzünü Aldım bir tane daha. Evet. Geçişimizi hızlandırdı bu durum. Şöyle şuralardan, iğrenç iğrenç. At şunu bomba şirin. Bir tane daha alacağım, bilir misin? Değer. vermiyorsun. Ben alırım senden. Iııı, baya... Şeylere dokunabilmek isterdim çok. Ha, yapab azıcık yapabiliyorsun. Oo, kaçırmışız. Ay, gel buraya, hop. Şunlara dokunabiliyor muyum? <gülüyor> evet. <gülüyor> havada düşen şeylere şunları görebilesin bir şeyler. Bu iğrençliklerden geçersek şu iğrenç şeylerden Ya biz buradan geldik zaten. Ha şunu ye bakalım. Patlar mı bilmiyorum ama. Hop bir şey gelmedi. Size. sanırım sevdiği diye şey. Bum diye patlıyormuş demiş şimdi. Evet bayağı yemiş bu arada. Çükürmediğine göre seviyormuş. Hoppa bizde en son şatkanımızı da hatırlarsanız ee, yenilerek bayağı bir şarjör de vereyim. Şöyle iki... artık iki ucundan da sıkacak. Oh bir şey geliyor elime. Hop. Var mı bir şey? Yok. Şöyle sandalyeyi çektik acımız olan, şu kalemi nasıl tutacak acaba Alex? Ya bu değil. Kalemi tutamıyor muyum? Ha tutabildim. Şöyle yazı yazamıyorsunuz. Şunu kaldırsam bir şey yok. Oha içine giremiyor yalnız. Şunu merak ettim bir dakika. Yapmışlar. içine atabiliyor musunuz? Aa atılmıyor. Bac. çakmak gördüğünüz gibi. Bak mesela oyunun eksiklerinden biri geldi bana biraz Görüyor musunuz? İçine giremiyor fizik olarak. Ya, Boneworks oynasaydınız mesela bu giriyordu bunlar içine falan. Eksik kalmış. Ama bunu kırabiliyorsun ya. Heh. Alayım şöyle. Risini asla kaçırmam biliyorsun. Artık kaç bölüm oldu? Ya kaçırıyorumdur yine de. Dikkat biliyorsunuz. Ne bu uyku mu? mı? Yastık mı? Ee, ne olduğunu anlamadım. Artık. İçinden bir şey çıkmaz değil mi korkunç? İyi. Hoppa. Pompalı mermilerimiz önemli. Büyük... Çalıştırabilir miyim? Mesela bakın prop olarak böyle tasarlanmış. Bir basamıyorum tuşuna. Git. Sen... Eh şunların içi... Benim gibi araştıran manyaklar için bir şey yok evin etrafında. Evet. Çok zor bir ihtimal ama yatağın altında bir şey var mıdır? Hop. <gülüyor> Odamda eğildim bak bu arada. Size göstereyim diye evet deli gibi isim saklamışlar ama bizden kaçar mı hayır kaçmaz ne bu bira mı bakın şunu mesela takti açmak lazım mesela olmuyor mesela şunu yapsam o kapı kırılır mı merak ettim şöyle tut bakalım bira dur şöyle <gülüyor> evet hop ah. Yes! tam oradan bana geri çarptı değil mi suratıma? Ne atıyon lan oradan diye. Alın. <gülüyor> bir şey verdi uyarısı bana. Heh. Yok yok geçmek istemiyorum. Şöyle bir bakmak için yaptım sadece. Tamam bunun çekmecesine baktık. Tuvaletine bakalım. Gel bakalım şarjörcüğüm. Lan. Heh şuraya uçtu. Nereye uçuyorsun? Bu ne? Ha, kuzey yıldızı etiketi. Sigara da olabilir ya da düşündüğüm şeyse daha kötü bir durum. Tabi ne düşündüğümü söylemeyeceğim size. İzleyenler <gülüyor> anlamıştır ne düşündüğümü. Sabun. İş fırçası alamıyorum. Onlarla oynayamadım. <gülüyor> birisi şey demiş. Ee, Risinli'nin şuradan bakabiliyorsun elimden diye Evet onu söyleyen kişi adını hatırlayamadım özür dilerim O tuvalet kağıdı günümüzde değerli zaten şu anda bile Şu sıra olaylar yüzünden. Şurada bir şey mi var? Yok ee, Birisi demiş ki Risinli'ni elinden görebilirsin diye Bak mermi gözüküyor şu an elimdeyken birisin Evet elimdeyken sanırım bu Risin demek oluyor Çok şöyle bakınca size de gösterdim Kim ödedilse teşekkür ederim ona buradan İsmini hatırlayamadığım için de kusura bakmasın Demir! Galiba demirdi Demir okuyorum yorumlarını eğer ama kafam karışmış olabilir ee, sanırım önden gitmeyeceğim Üf. orada resim var onu gördüm şöyle bir kaskımı düzelteyim yani kaskım derken şunu bir aşağı atalım bir ayağımıza mani olmasın onu çeker miyim buraya kadar ooo çok iyi. bir şey daha var orada ah o tifo çok aşağı gitti be neyse birisin birisindir. Bir kan sözü. Şöyle duvarlara tutun. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet. Bakın listen de kaçırmışız hem burada. Çantamı attım yani hemen hızlıca ama <gülüyor> Aşağı korkunç bir düşüş deneyiminden sonra tekrar beraberiz. Burada yaptım evet. Buradaki en son save alırken burada yaptıklarımı yap saymamış. Çok da bir şey yapmadık burada. Şuradan aşağı atlıyorduk tekrar. Şuradaki risini hatırlıyorsanız almıştım Eee Az önce almıştık ama ee, gel bakalım Hoppa. Oh yakaladım Onu da yakalasam fena olmaz aslında he. Yok o, o, o gücüm çek, çekme gücü yetmiyor onun için sen git bakalım aşağı git bakalım bir. Şimdi sanırım oradan gidiş yok o yüzden düştüm ben O en iyi teleportla evet oradan gidiş yok o yüzden şöyle gideceğiz Teleport'un şeyleri. Uh. Ee, yükseklik korkusu olanlar için güzel bir deneyim değil. Ee, şöyle tutuna tutuna. <gülüyor> Vuruma! Git! Zaten şu anda kötü bir durumdayız. Evet. Evet. <gülüyor> şöyle yavaş yavaş, yavaş yavaş. Evet. Evet. Çok fazla evet dedikten sonra ama iyiyiz. Düşmedik. Şuraya da tutunalım. Bir an önce. Oo, oh. oh. Merhaba. Bakın size hediye var. Hop. Görüşürüz. Huu. <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesi kapı sıkıştı gördüm. Lan. Çık oradan. <gülüyor> çık oradan. Hoppa. Ha geçemiyorsun böyle. Bu ne? Bombanın pimi mi bu? Ver onu. <gülüyor> Çok eğlenceliydi. Tam kapatalım arkamızdan. Lan! Yaklaşma. Yaklaşma. Oo! Gelme. Uzaktı. Uzaktı. Vay elimdekini kırdı. Pislik bak. Korktum. Sen de onun kadar suçlusun. Pis headcraft ha. Çat. Bir tane mermi boşa attım ya. Bir daha. Kaç şarjörüm vardı Kötü mermi. Kötü mermi, yani kötü mermi derken mermi mi diki? kırdı ya, uçurdu. Şu, şu galiba değil mi? Elimden uçan benim. Evet, evet. Galiba oydu. Tam ölüme bir koydum. A cesetler silindi. O muhtemelen arkadaşlar benim ay ayarlarımdan kaynaklı. Ragdoll'dur aslında. Çok şey de yapsın diyorum. Prana, Prana vururum seni. Öyle... ...gözünde kal. <gülüyor> Kıç tarafında kalır öyle işte. Aç şu kapıyı da. Sen mi çektin bunu? Oo, oh! <gülüyor> Ne oluyor? <gülüyor> Altlarımı çekmek istemiştim, her tarafı kırdığı. Çek elini sen de içen de, bak ikinizin biri buraya uçtu. Temizlenirseniz de al, ıııh. Şampuan atarım orana. <gülüyor> Var mı bir şey? Salak. Şuna bak, her tarafı kırdı yalnız. Tamam. Tamam, buradan gidiyorum. Burası çok lanetli bir yere benziyor. Evet. Tamam. Ha, kapıyı açalım. Oldu mu? Oha. Günler açılıyor değil mi? Bazen açılıyor ama. Hadi şu kuzey kızının tepesine. Oo, Sen geçersen ne olur buradan? Hadi izlerim. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet. Yanından mı geçeceksin? <gülüyor> O, oh. <gülüyor> oh afiyet olsun Afiyet olsun Öyle gelirsen olacağı bu senin mermi vardı üstünde onu gördüm Evet ben de yakalandım çok <gülüyor> Evet Zuhut aşkı beni yine öldürüyor her zamanki Mermiyi <gülüyor> de ya benim amacım oydu <gülüyor> Hmm Sanki oyun Evet bu şuradan git. ...diyo bana ...yok harb- yok oradan git demiyormuş Harbiden oraya gitmemişti benim. Tamam. Al gel. Bıkalım vazoyu yiyebilecek misin? Tüh beğenmesin tabi. Risini atsan beğenirsin kesin de vermeyeceğim sana. bir tanesini bile vermem valla. Al bakalım. Tut. Ya. Şöyle. Tut. Evet. Evet, sandalyeyi beğenmedin de. Ha ha. Şey olsa beğenirdiniz değil mi? <gülüyor> Bilesinizdir. Yan bir tane çekiyor. Hoppa. Vay. Şeyde var, olduk. Al bakalım. Al bakalım. Bir şeyleri bir şey fırlatarak zarar veremiyoruz maalesef. Niye yapmamışlar bilmiyorum ama Şu şeylerin kafasına size de şey atarak Ş şöyle şöyle <gülüyor> Boşa mermi harcamayalım. Öldürecektim de. Uzun bir koridor evet. Kesinlikle kapımı kapatmayacağım. Ve pompalı bozacağım. Oooo. Evet. Yan odadan ya doğru gittiler. Iıı ee, içimden mi ses? Bir dakika. Tamam artık oyun e, e, ayar yaptım da arkadaşlar hemencecik kısa bir sızlıca. Artık oyun kafamı takip edecek, ellerimi takip edecek normalde. Bir bakalım. Arada bir takılıyorum fark ettiyseniz, şöyle geri kaçamıyorsun falan. Ama mesela şöyle kaçamıyorsunuz da. koşarken arkama bak bakamıyorum biraz. Hmm. Siz de duyuyor musunuz sesleri? Evet. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Ne olur ne olmaz bir can ne basalım. Orada fırlattık bir şey varsa. Bakın bakın sesler geliyor ve oraya gitti headcraft'lerin Evet şuradan şarjörü alalım. Bakalım oradan ne çıkacak. Evet içeriye headcraft girdi bir süre. Ben tekme bize atmak isterdim ama. Oof! <gülüyor> oh, biraz sert vurdum herhalde. Gelmedim lan bir şey oradan. Şuraya atlamak isterim tam. Heh. Şöyle eğilerek geçelim. Şimdi o, o headcrab'ler nereye gitti? Acaba bilmiyoruz. Sizce bu Çıkar mı headcrab sizce? Ya bu dolabın şeyinden de çıkmasın ha. Niye canımız full zaten. Bence şu elimizi alabiliriz şu evimizin. Heh. Basmayalım hemen. Ne olur ne olmaz. Evet, aşağıda sanki bir süre etkilemişti üstüme atlayacak gibi. O yüzden şunu bir çek. Bir tahta kendimi koruyacağım. Şeyle gitsem iyi olur. Oha. Ya da olmaz. Var mı bir şey? Evet. Evet Halfen belki sen olarak gizli baktığınız her şey size iyi ödüllendiren bir oyun olmuş. Onu sevdim. Ama hani bir şey kadar şey toplama gerek var mıydı? bilmiyorum. Alabiliyor muyum? Hı. Sanırım bir tık daha aşağı düşebiliyorsunuz. Yok düşemiyormuşuz. Şunun arkasına bakalım ya. Yastıklara oynayabiliyor muyduk? O oynayabiliyormuşuz. Ay, suratıma girince öyle bir yeşil oldu. Pardon. Evet ilerlemeye devam edelim. No. Lay no, no, no, no, no, no. Patlama. Benden uzakta patla lütfen. Niye buraya böyle bir yol yapmışlar ki? Aç kapıyı. Oooo. Oooo. Baya baya. Asansiyonunca biraz hızlı yerli biraz Korkunç bir sıkıyor. Yuh, atlama. Atlama, olur atlama. Ee, hızlı bir şekilde mermi bulmam lazım sanırım. Şimdi gerçekten sıkıntıya girmeye başladık. Yani mermi konusunda. O yüzden shotgun'a mı geçsek? Yok yok iyiymiş mermimiz. Yalnız... Uuuu aşağısı... Aşağıya bir düştüğüme bitti oyun ya. Kesinlikle aşağı düşmemem lazım. Çok headcrap var korkunç bir deneyim olur. Şurayı yandan... Yandan geçebilir miyim? Thank you. Oooo oh, yes! Aşağıya bombalayacağım bu arada arkadaşlar. Ok ulaşılmaz yani o headcraplerin hiçbiriyle. Boom, bye bye. Bir daha, ver bir tane daha. Bam. Bir tane daha. Çıkar, çıkar, çıkar, çıkar. Çıkar, çıkar bir sürü. Ver, ver, ver. ver. ver. Hı, şuraya da bir tane. Ver bir tane daha. Bir tane daha. Bum. Canını götürüyor mu onlar ya sizin her öldürüyor ya al bir senden patla patlarsan Bum. şu şeylerden de kurtulalım al bakalım sende hop ben arkadaşlar bulmuşum burayı vallahi Spamlarım ben buradan hop size şöyle Bum. bir tane daha. Böyle Pokemon atar gibi, ver ver ver. Daha bitmedi işimiz burada. <gülüyor> ver ver lan, ver. <gülüyor> var mı daha, var mı? Ol sonun. Tamam, daha yok herhalde, bokunu çıkarmıyorum. <gülüyor> evet. İyi temizledim bence ya. Aşağıda canımızı, mermimizi sıkacak çok bir şey kalmadı. Ben bir da fazla elimde gideyim yalnız. Şu elimi alayım. Sağ elimi fırlatırım daha rahat. Buradan üstte çıkabiliyorum ama aşağıda ne olduğunu merak etmiyor musunuz siz de benim gibi? zaten temizledik çoğunu. Oo. Oh. Zaten... ...genel olarak tek bir varmış. Bir şey var mı saklı başka kutuların arkasında? Hmm. Zaten bu kapı kapalıymış. E boşuna temizledim aşağıya. <gülüyor> Neyse kill kill'dir. Ne kadar uzaylı öldürürsek bu dünyadan bizim için o kadar iyi. Evet, bu birazcık kötü bir bakış açısı ama yani. Kapıyı açtık. Mesela kötü bir bakış açısı değil yani, uzaylılar için kötü. Onu da önemsemiyorsunuz nerede? Kaç tane insan öldürdüler? Gördünüz? Mesela burayı niye böyle zıplıyorum? Mesela bu biraz eksiklik olmuş oyundaki. Üşün, zorlu oyun işindirme kullandırır bana zaten. Seni öldürmedin mi? Ay ne kadar kötü gözüküyor bu şey ya. Ben Half-Life'de çok korkuyorum bundan. Tamam neredeyse çıktık arkadaşlar bu üstünden beri. Biraz hızlı oldu ama... Oh. Combine... Bir tane Combine kalkanı yolunu kapıyor dedi. Bir şekilde tamam. Anlarsınız. Om Multi-tool, omni-tool deyip duruyorum şuna. Evet. Multi-tool bizi göster bir şeyler. Multi-tool. Şöyle bir şey geçiyor mu buradan? Multitool, niye yardımcı olmuyorsun? Şuradan elektrik gider falan, ı mm -mm. ee, sanırım tıkandım. Şu çok parlak değil, bir sıkıntısı yok bunların. Ee, şu. Oooo, oh, sanırım anladım. Evet, neden zaten her şey bu kadar kolay olur, olurdu ki? Şöyle yapacağız bir kat aşağı atlamak mecburiyetindeyiz, evet. Neden bunu yaptık derseniz şu boruyu takip edip bu işi bitireceğiz muhtemelen. Evet. Aslında zor değil, half Life'ın zaten mummacaları eğlencelidir aslında. Yani bir bakıma. Evet. Oğlum ben sizi temizlemedim mi lan? Hala varsınız. Daha yeter. ver bakalım he oradan yeniden doğuyorsun yani yuva muva varsa patlatalım şöyle ıhh çıkıp durmayın ya mermi yetmez aşağıya atarsan var mı başka Heh şuradan da doğuyorlar. Hiç atamadım o kadar iyi. Biraz daha atacağım arkadaşlar ki aşağı atlayalım biz de yolumuza devam edelim. Aşağı atıp enerjiyi kesmem lazım ama aşağı kesersem bu, burada bu kadar... ...şunlara mermemiz yetmeyecektir. Şu ileride bir tane daha var. Hop! Hmm çok etkili olmadı anlaşılan. Evet, aşağı atlamaktan başka çarem yoktu. Kapı. Evet, açıldı. Hemen arkamızda kapıyalım. Baba. Ay şu canını sandım anlık korktum. Alex, it's your lucky day. That combine weapon's unbonded. you sure? Still the case. They never leave them the nice. evet. didn't even need to edit your genetic code. I know. You'd love that. That's okay, There'll be next time. Oyanasını. Arkadaşlar dedi ki, Alex dedi bugün şanslı gününde olmalısın. Neden şey bu bir ko hatırlarsınız değil mi? Geçen benlerde paramalımız için bombayların DNA kodlarıyla çalışıyor bu silahlar. Ama bu kodlu sıfır bir silah olduğu için benim benim DNA şey benim bana ait olacak silah. Çok iyi. Ugh <gülüyor> pis şey seni. Kalk bakalım. Yapışmasam idare. <gülüyor> Pislik suratına. Ses çıkarıp durma be. Gerçi bunlar ölse de yenilere doya ben bunlara hiç mermi Burada bir şeyler var mı iş umuza mesela? hoşumuza iş ericek evet. Ee, yeterince inemiz var zaten. Yani neden ne zarar gelir ya yani kullanmanın? Şunların arkasında falan, burası bir kombine deposu mesela istediğim her şey olabilir burada bence. Kalsın şu bomba. Belki kaçarken işime yarar. Oğlum orada attığım için pişman olacağım, değil mi? Ulan. Ova. Unbanded. İçim inti aldım arkadaşlar. Silah kendimi kuracağım. Ova. Intid gun ee, silahın içine koy. Ha oldu böyle. Neresine? Evet. Aşağısına mı? Ne bu? Ne olar? Neye benziyor lan bu? Neresine konulur ki bu? Al, al, al Bir saniye şunu şöyle bir düşürür müsün? Hmm, sizce ne olabilir? Şöyle şarjöre benziyor ama fazladan Taktın mı yoksa? Ha mü? Ne? Ha şarjörmüş o E şimdi ateş ediliyor mu bu? Oo ediyor ediyor ediyor Işın şey gibi Star Wars Blaster gibi Güzel güzel. ki sen, sen. Evet, son silahımız da artık burada gözüküyor gördüğünüz gibi. Evet, artık... taramalımız var. Evet, Alex onu nasıl kaldırıyor hala bilmiyorum bu arada. Evet, taramalısı olan bir Alex ne kadar tehlikeli olabilir. Oh, yeni zombilerimiz. Kapı kilitli ki. Açmayacaksınız değil mi, Kilitlerken. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sizin kafamızı şişireceksiniz değil mi ama ya? Neyse arkadaşlar ona bir bakalım. Belki bu açtığım şeylerin içinde bomba falan çıkar hiç uğraşmam. Ses çıkarmayın, ses çıkarmayın. Yaa. Dikkatimi de Bir daha, İla, açıl. Yapacağım, yapacağım. Ee? Süper. Bunlar ne? E, mermileri mi? Taramalının. Okey. Susun bakalım. Huy. Hepiniz ölürsünüz böyle. Taramalı bayağı iyiymiş ya. Ha, mermisi bitti. Nereye takıyorum? Ha, bu şekilde atıyorsun. Bir yeni bir taramalı galiba bu kombinerin eski ya da şu an zaman eski yaşamıştı. İşte şunu çekip çıkaramıyorsunuz değil mi? İlla ateş edeceksin. Of. Bir an olmasaydı geçemiyorum buraya değil mi? Sırf mermim olmadığı için. Verdi oynama. ama. Oo. Evet elektrik kablosunu buradan keseceğim onu biliyorum. Şunun arkasında gizli bir şey var mı? Çekemiyorum bile kısıyla. O zaman şundan hepsini alalım. Oh, tanım mermilerim de coş coştu. Oyunun sonuna geliyorum galiba ya. Bu kadar silah mermisi, silah verdiğine göre ya da başı mı lan? <gülüyor> Çekilmiyor kafasını. Neyse bizim aradığımız şey bu. Buraya bağlanıyor. Multitool'umuzdan açalım. Hop nerede? Hah. E. Ee, acaba aradığım şey aslında bu muydu? Ya. Çiğinden çekdini Çekil. Çekil. var mı burada mı? Yok ya burası değil, o kadar küçük bir alanda işimiz yok. Burada değil. Burada değil. Yani neyi sökücem buradan elektrik ki? Ateş buna? Hepsini açtık zaten. Bir de bu tek burası kal, orası da açılmıyor. Ha? Şu kırmızıları gör- oh. Oh man. Aman. O oh ooo. Oh. Bunu beklemiyordum. İçler bir anda çok korkutucu bir hal aldı. Aman... Abi, çok korkunç. Bunlardan geçemem ben. Onu bana ver bakalım. Çekil, çekil. Onu ver. Eyvah, bomba orada kaldı. Atmayaydım onu. Onu ol abi. Bomba lazım, bombayı atman lazım. Çok fazla bombam kaldı orada. Ya Taramam lazım bunları. Çekin. Çekin. Çekin. Çekin. Çekin. Çekin. Çekin. Önüm. Önüm. Ya Elimi çıkardım camdan. Aç kapıyı. Bombamı da aldım. İleride ileride. Çek şey, git oradan. Ay. Üstüme saldırmayın. Eh, çok korkunç. Etermanıyorlar. Burada nerede ne yapıyormuş? Eyvah. Ay her taraftan geçiyorlar. Aç şunun kapıyı. K açılmıyor. Ya gerçekten mi ya? Açalım. Oh, Taramalı'ya geçeyim en iyisi. şu an bu bölüm. Pislik. Kaç mermim aldın diye bilmiyorum. Dokuz. Huh, dokuz mermi ölüyorlar. Tamamdır. Anladıklarımın aslında, ver şu bombayı. Bombayı ver. Komay kapıyı açacağım diye başıma gelmeyen kalmadı be. Koştu bu. Hı -hı. Ay. Evet resim uçtu ama yapacak bir şey yok. Bomba atarken fark ettim ben de olacak şey ama yetişemedim. Şarjör uçmuştur artık, ne yapalım ya. Çok fazlalar, şuna bak. İğrenç şey. Var mı bir şey kaçabileceğin, ben nereden gidiyordum yol olarak ki? Aaa buradan devam edeceğim. Lan, lan lan. E konvayın kapısı vardı açılmayan. Ha bu, bura mıydı, nereydi o, hatırlar mısınız? Ben mi kafam karıştı ya? Konbany kapısı burada mıydı ben konbany- Ha şuraydı. Ee gidişim mi kapandı benim? Ha Evet kapının kolu yok galiba. Sanki vardı az önce ya. Neyse buradan gidelim madem. Oyun buradan gitmemi istiyorum anlaşılan. Abi üstüme bir şey atlar var ya ne küfrederim. İh çıktım şu Biraz çılmanamıyorum korktuğumdan dolayı da şu an. Şuraya da atladım. Ha yok buradan gelmiştim doğru. Ay. Siz <gülüyor> misiniz? görüşürüz. Hiç ateş ederken aşağı şey atlazlar üstünden. Lan. Aman çok geliyorlar. Gelmiyor. Gelmiyor. Gelin. Kaç mermi kaldı? Aman lan bunun mermisi de azaldı ki ben ne yapacağım ya iyi canım hiç gitmedi ama lan kaç buradan kaç kaç buradan şunu alabiliyoruz mu i̇yi, canım gitmedi ki hiç aç aç aç aç yürü yürü yürü abi ya kuzey yıldızına başladım ya bu ne yıldızmış ya be? diyorum ben ben giderim bu yıldızdan mı yıldızın ben anlamam bir yıldız sana yol gösterecek dedi, başımıza gelmeyen kalmadı bu otelde. Alex olsam ben travma yaşardım. <gülüyor> evet. Combine e, kapıları şey olarak şu anki combine kapısı çok fazla EMP yani elektrik bozucu vardı da. Ve zaten konuşmamız gitti. Ayy, geçen bölümdeki elektrik şeyler. Onu ben bir alayım. Şunu ben bir alayım. Şunu da şöyle miyim <gülüyor> Attım. O iki tane şey var. İkisini aynı anda yaptırmıyorum o ay ay bunlar da kaçar mıymış ama yani Bence bir tane bomba olsun ya fazla birden can da basmış olayım Ne olur ne olmaz Evet güç modeli diyor Evet arkadaşlar burada böyle bir sonlandıracağım izlediğiniz için teşekkürler buradan devam edeceğiz